Evet sevgili ilahiyat ön lisans Arapça 1 öğrencileri 2016-2017 bize ara sınav sorularını sizler için anlatımlı çözümüne başlıyoruz. Unutmayın ki bahar dönemi ara sınavımıza 10 gün kaldı. Hepinize başarıları diyorum. Birinci sorumuz <gülüyor> vatani, al, vatani Türkiye diye aşe yaşadı demek zıt kelime zıt anlamlı kelimeyi bulacağız arkadaşlar yet'abu yorulur met'e öldü <gülüyor> Kar, karube ve kurbe yakınında yen'e uyuyor <gülüyor> vakafe durdu yani Ayşe'nin yaşadığının zıttı mehdi sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuzda hangisi hakiki müzekkerdir? Dedik ki isimler cinsiyet yönünden iki kısma ayırtıyor Arapçada Hakiki ve mecazi. Hakiki olanlar isterse müzekkerlik mühendislik işareti taşımazsın. Gerçekte müzekker olan kelimelerdir. Bakın burada en Nehrü nehir El kitabu kitap, el cebeli dağ, el kalemu kalem, bunlar hepsi cansız, akılsız varlıklar. Eracıru adam, zek. Ervilah kısa, san yunası bu sagir Ervi altı çizili, ervi kelimesi eş anlamlısı, ervi anlatırın diyor. Yani küçük yaşına uygun hikayeler anlatırım onu anlatıyorum. Ahmilu taşırın uridu isterim, ehki doğruca ehkidir arkadaşlar. Ee, anlatırım, hikaye ederim, ebghi talep ederim, eee erabu, rabet ederim, arzularım. Bir medrese tedris yukarıdaki kelimelerden tam ve anlamlı bir fiil cümlesi oluşturulmak istendiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Bakın, eee Tedrüsü fi medreseti kız öğrenciler bu okulda okuyor. Dolayısıda doğru cevabımız budur. Etalibetü tedrüsü fi haziin medreset yanlış. Etalibetü yedrisney olmaz. Hazi talibetü tedrüsü fi olmaz. Yani doğrusu arkadaşlar bu fazla vakit öldürmeye gerek yok diğerlerine. Yani. Karışık cümleler vermişler. Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesidir? Beşinci sorumuz. Bakın fiille başlıyorsa fiil cümlesi, isimle başlıyorsa isim cümlesi. <gülüyor> Karaet talibu öğrenci bir hikaye okudu. Zehebel maridu ile hasta hastaneye gitti. Feyyaratu ebi seriatun Babanın arabası hızlıdır. Nezeles seccuz karyadı. fi khalifi bisinatil ehziyeti Dayım ayakkabı yapımında çalışıyor. O zaman doğru cevabımız yayarak abi babam arabası düdür. Evet. Eee 6. soru: Fi hadiqatina bi'run amiqum. Bahçemizde derin bir kuyu vardı. Nesqi sularız bi onun sularıyla el azbis tatlı sularıyla eleşcire ağaçları. Yani bahçemizde tatlı suyuyla ağaçlar suladığımız derin bir kuyu vardır diyor. Doğru cevabımız arkadaşlar bu. Bakın büyük var burada. Büyük var. Eski var. Anladın değil mi? Burada bahçemizdeki diyor. Evet bahçemizdeki ama bahçemizde olacak. Yani hadi hadikatine bahçemizde vardır. İşte bu. Yedinci soru. Aşağıdaki kelimelerden hangisi müennes değildir? Bakın es-süfle müennes. El-kübra müennes. Es-sugra El müennes. El-fete genç, erkek. El-büşra, müjde. Yani aynı zamanda bunun, bu işaret hepsinde müennesli karametidir. Elfi i mıksur ediyoruz. Ama bu elfete fete hakiki müzekkerdir. Hakiki müzekkerdir. Dolayısıyla cevabımız bu. Kânet İstanbulu u kadîmen medîneten tâbireten tüsemme. Bizantada thümme استولى عليها الامبراطور الروماني قسطنطينيو الأول وأعلنها عاصمة له عام 3330 ميلادي وعرفت بعد ذلك باسم القسطنطينية نسبة إلى هذا الامبراطور أرقاشتر أعلم ورمى بار إسطنبول نذر بزنطة قسطنطينية أعلم اسم İsmi işaret, işte mesela diyelim ki heze, var. Zamir, var. Değil mi? De mesela aleyhe. Marife bir isme muzaf olan kelime var mı? Bakalım. Küsleme İstevle aleyhe l-imparatoru ve eğlenehe. Bakın eğlenehe. Bu da şey, siz söyleyin. Muzaf, muzaf Dolayısıyla e, Olmeş is nedir? İsmi mevsuldür. İsmi mevsul yok. Aşağıdaki cümlelerin dokuzuncu soru. Hangisine mansup, munfasıl, zamir vardır? Yani, mansup, bak, mansup, munfasıl. Taze, merfum. Karak'tu kitab tarih ve kitab-ı fizyâ. Zürne, bakın mansup, munfasıl. Zürne, bu zaten muttasın. Değil mi? Na. Ya talibani uktuba. Buradaki zamir muttasın. İyyâke ne'abidû ve iyyâke nesle'in. Arkadaşlar şunlar nedir? Mansup, munfasız zamirler. Ya Rabbi sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım isteriz. Rabbim Doğru söylenlerden eylesin. Aşağıdaki kelimelerde hangisi çoğuldur? Bakın çoğul. Onuncu soru. Şüce'un, cesur. Ceryuhun, yaralı. Misalin, örnek. Hicaretun, taş, lar. Bunun müfredi nedir? Haceretun, Hacerul Esve. Dolayısıyla değişik. Osfurun, serçe. On bir, Talabetu tiftlete es küçük kız çocuğu istedi min ummiha annesinden en tahkiye leha ona anlatmasını kıssata müselliyeten oyalayıcı teselli edici hikaye anlatmasını istedi. Yukarıdaki cümlede marife bir isme muzaf olduğu için marife olan kelime aşağıdakiler hangisidir? Bakın. Muzaf marife bir isme muzaf olduğu için Yukarıdaki cümlede marife bir isme muzaf olduğu için marife olan kelime aşağıdaki hangisidir? Bakın talep etti, istedi, kim istedi? Atıfla tuşcagiratı, annesi küçük kız çocuğu istedi. Kimden? Min üm he? Bakın üm aslında nekre ama muzaf olduğu için. Ne oluyor? Mağrifelip kazanıyor. Üm anne, herhangi bir anne. Ama Üm Mihe annesinden artık belirli bir anne oluyor arkadaşlar. Kur'an'ın Kerim'i anlamak istiyorsak onu kimin? Arapçayı iyi bir şekilde öğrenmeliyiz. Cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdaki hangisidir? Bakın. Kur'an-ı Kerim'i istiyor istiyorsak, yeter bu en nügalmalı dil Arapça öğretmemiz lazım diyor. Arapça öğretmemiz lazım diyor. Yeter bu en nügalmalı dil Arapça öğretmemiz lazım diyor. Yeter ki bu en nügalmalı dil Arapça öğretmemiz lazım diyor. Yeter istiyorsak bu en nügalmalı dil Arapça öğretmemiz lazım diyor. Yecibu an nata'allama al-lughah al-arabiyyah bir shaklin jayyid in za kunna nuridu an نفهم القرآن الكريم Bakın yecibu an nata'allama al-lughah bir arabiyyah bi shaklin doğru bir şekilde Arapçayı öğrenmemiz lazım gereklidir ize şayet kunna idisek nuridu an نفهم القرآن Kerim. Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak doğru cevabımız hmm. bu yani Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak Arapçayı doğru bir şekilde, nedir? E, i̇yi bir şekilde öğrenmemiz lazım. D şıkkına bakacak olursak sevgili öğrenciler. Yajibu an نتعلم أن نعلم العربية. Burada Arapça öğretmemiz lazım. Ki ilgisi yok. Yajibu an نتعلم اللغة العربية yeni bir şekilde öğrenmemiz lazım. Halbuki burada Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak Arapça'yı iyi bir şekilde öğrenmeliyiz. Bunun doğru cevabı C şıkkı. 13. soru. Aşağıdaki kelimelerde hangisi cemi müennez salim değildir? Cemi müennez salim değildir. Cemi müennez salim değildir. Arkadaşlar evkatün, bakın Cem-i müennes salim habibetün, habibetün muslimetün, muslimetün seyyidetün, seyyidetün katibetün, katibetün Burada nedir? Ee, cem-i müennes salim kuraldır. Ama bu vaktün, arkadaşlar müzekke Dolayısıyla doğru cevabımız budur. Vaktün vaktün müennes değil. El cümlesinde yer alan altı çizili kelimenin irabı aşağı. Aqdamil annelerin ayakları altındadır cennet diyor. Dolayısıyla nedir bu? Muzafın bi e, muzaf değil mi? E mecrur. Cer alameti nedir arkadaşlar? Altındaki kesre. Değil mi? Tekrar ediyorum. Cennet, annelerin ayakları altındadır. Bu muza, bu muzafineyi. Dolayısıyla muzafineyi mecürür, yer alameti kesredir diyoruz. Aşağıdaki isim cümleden hangisinde müptede haber uyumsuzluğu vardır? Faysalu u bu meşhurun. Faysal ünlü bir doktordur. Uyum var. Eşşerül medreseti kesiretün Okulun ağaçları çoktur. Uyumlu. Değil mi? El mataru azirun Yağmur, sağanak Yoğun yağıyor. Azir Sağanaktan, başan, bardaktan başlanarcasına sağanak yağış deniyor. Talibetül külliyeti Muheddebetün Talibetül külliyeti Nedir? Burada cemi müennes salim vardır. Burada ne vardır arkadaşlar? Müfret müennes. Bakın. Aşağıdaki isim cümlenin hangisine mükteda haber olmuşuz vardır? Her zihil verdetü cemiletün uyumlu. Uyumsuz olan budur sevgili arkadaşlar. Yani neydi uyumsuzluk? Talibetül külliyeti bakın kız öğrencileri Nedir? Mühazzebetün dememiz gerekirken mühazzebetün demişiz. Peki, 16. soruya geliyoruz. Evrak-ı şeceret zeytuni, zeytin ağacının, zeytin ağacının yaprakları, bakın zeytin. Fettini ve zeytun, fatur sinin ve hazel beledil emin. Evet. Ebratu şecrete'z zeytun zeytin ağacının yaprakları naimetün ince kibar elmelmesi dokunması kibar yani hoş olması nesici yani deri dokumasında diyor diyor deri dokumasında kibar dokunması hoşlanması ellenmesi ince yani çok narin Yukarıdaki cümlede mübtela aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Evrak çünkü isim cümlesi isimle başlıyor ve ilk kelimesi nedir? Mübteda. Fi zul fi zilli Ağacın gölgesinde oturuyor. Oturur el insan insan li yastarih için vakt'al harri sıcak vakitte. Sıcak vakitte insan ne yapar? Dinlenmek için ağacın gölgesine oturur diyor. Oturur. Şimdi insan ağacın altına sıcak vakitte otur ve dinlenir. Bakın, oturur. Dinlenmek için oturur diyor. Burada ve dinlenir. Olmaz. Ağacın gölgesi altına insan oturur ve dinlenir. Halbuki sıcak olması alın. Sıcak vakitte insan ağacın gölgesi altına oturur ve dinlenir. Doğru ama tam doğru değil arkadaşlar. İnsan, bakın, çünkü insanla başlıyoruz. Ağacın gölgesine sıcak vakitte dinlenmek için oturur. Niçin? <gülüyor> burada ha <gülüyor> dinlenmek için. Bak, sıcak vakitte ağacın gölgesine dinlenmek tercih edilir. Bakın hepsi yakın ama doğru değil. Çünkü burga dikkat edeceğiz. ha vaktel harri. Sıcak vakitte dinlenmek için insan ne yapar? Ağacın gölgesine oturur. Dolayısıyla sile değişik komut. 18 soruda diyor ki: Kasımni Ahmed'un 1/2 yanındaki ekmeğin yarısını bölüştü yani yarısını bana verdi. Altı çizili kelime nin iyi bakın nisf al, xubzi, nisf bu da muzafın değil. O zaman ne olacak? Mef olimpi, mansub, naf, nascba kesre, değil. Mef olimpi, mans, mejrur jar alamet kesre, değil. Muzafın değil, mejrur jar alamet elif, değil. Mef olimpi gayri sarih mejrur jar alamet kesre olabilir ama. Muzafile-i Mecrur Cer'anameti nedir arkadaşlar? Bakın Nısfal Nısfal Hıbzi Ne oluyor Nısfal Hıbzi? Muzafile-i Mecrur Cer'anameti sonundaki Hıbzi Hıbzi Evet 19. soru Müderrisül Medreseti Müderrisül Medreseti Gaidona ile biladihim, bu müdürsün maddreseti, okulun erkek öğretmenleri gaidona dönüyorlar, ile biladihim, ülkelerine ya da şehirlerine. Aş, haber aşağıdakla hangisidir diyor? Yani müdürsün maddreseti, okulun erkek öğretmenleri müpteda. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Ne yapıyorlar? ne dönüyorlar bu haber veriyor bakın mü medreseti okulun erkek öğretmenler a ile bilehim o zaman haberimiz budur arkadaşlar adu ne son sorumuza geldik sevgili öğrenciler sevgili kardeşler ve al mukavillu mütahhit sattı eşşkata daireyi bir sire cümlesinin bakın Altı çizili ismin müsenna formuyla yani ikil formuyla tekrar kurulmuş halı aşağıdaki hangisidir? B al mukabilu eşşakatini bir seyhri olması lazım. Diğeri mesela B al mukabili şakatani olanlar mansup olur. Tesnilerde mansup nedir arkadaşlar? Yenol ile şekaten olmaz mesela isneen şekate olmaz isnein şekate olmaz eşşakat bu da cemi zaten dolayısıyla doğru cevabımız budur. Bugün bu videomuzu bu videomuzu sonlandırıyoruz. daha sonraki vakitlerde başka soru çözümleriyle buluşmak üzere hepinizi baki olan Yar olan Allah'a emanet ediyorum.